Evet. Süperlikte başlayalım. Sınıflara tabii değineceğiz. Yani şaplama Süperlikteki bir genel yarışına gidip yorumunuza alıp ilgili, bir alalım, ilgili. Ee, Biz biliyorsunuz futbol bu sayfasıyız ve e, Anadolu takımlarının ön planda olması için bu yola girdik. Bununla ilgili birazdan maç tutumu bir olacak ama Trabzonspor iyi gidiyor. Trabzonspor için sizce o sene bu senemi şampiyonluk yarışına mı? Evet. Yani, Trabzonspor bu sene gerçekten e, Abdullah Hoca e, uzun zamandan beri. Planladığı, istediği futbol oynatabileceği bir sistem, bir düzen, bir oyuncu grubuyla şu an çalışıyor. Dolayısıyla başarısız olması için hiçbir sebep yok. Ee, i̇yi de gidiyorlar. Ee, Şampiyonun en büyük adaylarından biri. Ee, Anadolu takımlarına da baktığımızda e, ilk görüyoruz hepsi Anadolu takımı. Konya Spor olsun, Alanyaspor olsun, Hatay Spor, Trabzonspor. Ee, evet. Diğer... İstanbul. Üç, devlet büyük, devlet büyük, değil, üç, üç, üç, üç büyükler evet. yok. Üç büyükler evet dörtte yok. Ee, bu da ligin e, kalitesinin ne kadar arttığını gösteriyor şimdi açıkçası. Bu e, Anadolu takımlar için e, memnuniyet verici bir durum. Evet. Başkanım e, şimdi Sivasfor'a da yavaştan geçirme Sivasfor'un biliyorsunuz uzun süre bir kazanılma sevisi var. E, bu seni bir garbet olabildi. Ee, şöyle söyleyeyim, Sivaspor Spor Galatasaray'la beraber bu sene 19 maça çıktı. Diğer takımların birçoğu 13 maça çıktı. Ee, Konferans ilgini oynamanızın bunda bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Bu kötü ilişki neye bağlıyorsunuz? Ee, Tabii e, tab şimdi e, Avrupa Kupalarına katılmak, özellikle Anadolu kulüpleri için. E, kadromuz yeter yeteri kadar derindeyse e, ciddi sıkıntı yaşamıyor. E, Anadolu kulüplerinden yani Avrupa'ya katılan takımların birçok kulüp kulüb e olarak e küme düştüler. Veya küme düşmeyi oynadılar. Geçen sene Başakşehir Şampiyonlar Ligi mücadele Aksarj güçlü. Aksarj Evet. <gülüyor> yani hem Avrupa'yı hem Türkiye'ye götürmek kolay olmuyor bizler için. Çünkü dar bütçelerle mücadele ediyorsunuz. E diğer kulüpler kadar gelirleriniz olmayınca bu ciddi manada da aynı zamanda. Peki, e, bence çok da kötü yürütmedi Sivaspor'un süreci konferansında iki tur geçti ve konferansın yine gelebilecek 2-3 takımdan biri geldi en son turda. Topenak geldi. Yine de kötü gitmedi bence Sivasspor O açıdan, e, bir parantez açmak istedim. Bir ikincisi de e, transferlerin etkilediğini düşünüyor musunuz? Yapılan transfer politikasının da başarısız da bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Etkisi varsa sizce ne kadar var? Ya mutlaka şimdi e, transfer yaparken biz e, hep hocamıza ve teknik ekibimizle beraber karar verdik. Hocanın istemediği kimseyi transfer etmedik. Çünkü e, her hocanın e, kendi bir futbol anlayışı var. O futbol anlayışına istinaden transfer yapabiliyorsunuz. E, kendi kafanıza göre transfer yapamıyorsunuz. Dolayısıyla e, hocanın istekleri doğrultusunda biz de transfer e, politikamızı güncelledik. Baktığımızda sözleşmesi biten oyuncularımız vardı. E, Hocanın gönderebilir dediğimiz oyuncular vardı. Ama hoca e, onlarla yoluna devam etmek istedi. Biz de bu doğrultuda hocamızın isteği doğrultusunda hocamızın istediği transferden de devam ettik. Anladım. Peki, e, şimdi ben bir istatistik vereceğim size. Sivas Spor, bu ligin en az gol yiyen yani 5 takımından biri. Ama atanlar arasında da en düşük seviyede geliyor. Vazpor'un geri hattına bakınca kalecisi, sağ beki, sol beki, stoper'in birisi, Türk sadece Demitriz yabancı. Hücum hattında da full yabancı var. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce hücum hattındaki sıkıntılardan dolayı mı Sivaspor? E, kadro planlaması yaparken şimdi e, oynatmak zorunluluğu olan Türk futbolcu sayımız var. Bu yıl 3, önümüzdeki yıl, 4, ondan sonraki yıl 5 Türk oynamak zorundasınız. Evet. Dolayısıyla bir bölgeye bir yabancı bir Türk alamıyorsunuz. Bir bölgeyi koyacaksanız ya alternatif, alternatif de Türk olmak zorunda. Yabancının alternatifi de yabancı olmak zorunda. En azından böyle dizayn ederseniz atıyorum işte sağ Türk kalecileriniz, Türk sol beklediğiniz Türk o zaman üç Türk kriterine zaten uymuş oluyorsunuz. Kadroyu da buna göre dizayn etmemiz gerekiyor. Birçok takımda da bu böyledir. Kaleci bu anlamda çok önemli bence başkanım. Evet. Ya biz Kalecilerimiz aslında iyi biz kalecilerimizden memnunuz. Ali Şaşalı da üst düzey bir kaleci. Muammer onu aratmaz. Gayet iyi bir kaleci kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ya Zaten hani konumuna bakacak olursak, Sivas Korun'un en az zorlattıklarının biri olması açısından bir hatta mutluluk olması beni de zaten umutlandırıyor bu açıdan. Gelecek olan yabancı kuralından dolayı. Bakalım ilerleyen süreç bizlere neleri göstereceğiz. İnşallah. Geçen yıl da böyle başladık. Gerçi baktığımız zaman istatistiklere ben son 5 yılın en kötü başlarımızını yaptık diyebiliriz ilk 13 hafta için. Ama bu toparlanmayacak anlamına gelmez. Geçen sene de lige böyle başladı. Ligin ilk yarısını 14. olarak tamamladık. Ama ikinci yarısı bir seri yakalayarak 19 maç ard arda hiç çevirmeden ligi 5. bitirdik. Bu sene de bir çıkış bekliyoruz ama hani takım olarak tabii eksiklerimiz var. Umarız devre arasında o eksiklerimizi giderip daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum. Transferlere de gelineceğim birazdan. Alttan da soruları görüyorum transferlerle ilgili. Ee, ama ben şey söylemek istiyorum. Şimdi Sivaspor e, önümüzdeki 3 hafta çok zor bir lige girecek. Şurada bakıyorum Hatay Spor'la oynayacak. Avanya Spor'a gidecek. Bu iki takımda ligin ilk gördüğünde yer alıyor. Sonra da aslında Galatasaray'la oynayacak. Bu 3 maçtan Sivasspor e, nasıl çıkar sizce? Ne bekliyorsunuz? Ya, e, her maça sonuçta e, galip gelmek için çıkıyorsunuz ama tabi şu an önümüzde oynayacağımız üç maçta gerçekten ligin şu an en formda takımlarıyla oynuyoruz. Bu bir anlamda dezavantaj gibi görünebilir ama böyle anlarda bu kötü zamanlarda iyi takımlarla futbol oynamak takımı daha fazla motive eder. Bu Kesinlikle. Benim için bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Yani bu Sivasspor'a bir ivme kazandırır diye düşünüyorum yani işin açıkacağız. Ben de öyle düşünüyorum. Eğer Sivas Spur bir eşik atlatacaksa, bu üçünü programdan başarılı atlatabilirse bu bence atlatır, devamında gelir o düşünüyorum. Evet, son Evet, sonrasında iyi bir çıkış yakalarız diye düşünüyorum inşallah. Peki başkanım, şimdi Mecnun Başkan, yanılmıyorsam bir 20 yıldır Sivas Spur'un başında. Rıza de yine yıllardır süren bir yolculuk söz konusu. Rıza Çarınbay ile daha da uzun süreli bir hedef, hedefimiz var mı? Varsa bundan nelerdir? Ya e, ben hep şunu savunuyorum. Dünyada futbolu tekrar keşfetmenin bir anlamı yok. Dünyada futbol iki türlü çözülüyor. Ya kulüp olarak kendiniz e, kurumsal olarak bir yapı kurarsınız. Bu kurumsal yapı içerisinde transferi, strateji, taktiği, kulüp belirler başına hoca getirirsiniz. Bayern Münih'te olduğu gibi. Ya da işte Manchester'da Arsenal'da olduğu gibi işte nasıl Sir Alex Ferguson'a Teslim ediyorlarsa 20 yıl, 25 yıl veya Liverpool gibi şey işte kulübün başarısı ortada. Bir hocayla istikrarlı bir şekilde uzun yıllar çalıştığınız zaman veya hoca kendi sistemini kurup o sisteme göre oyuncularını takviye yapıp o şekilde takımını kurduğu zaman başarı geliyor. Ben çok fazla mesela böyle hoca hani 10 maç, 3 maç, 5 maç başarısız oldu hocayı gönderelim, değiştirelim, yenisini alalım ben buna karşıymışın açıkçası. Yani bir o şeyle sözleşmeniz varsa mümkün olduğunca sonuna kadar devam etmeniz gerekiyor. Rıza Hocayla da biz devam etmek isteriz. Yani Rıza Hocayla karşılıklı anlaşıldıktan sonra keşke hocamızla 5 yıl, 10 yıl sözleşme yapabilsek. Ama tabii şartlar veya Rıza Hoca buna evet der mi, demez mi? O söz konusu değil şu an. Hocamız her Yıl bir yıl bir yıl sözleşmesini uzatıyor. İstemediğim kadro olursa devam etmem diyor. Dolayısıyla o da hocanın kararı. Ona da saygı duymak lazım. Ama biz mümkün olduğunca hocamızla her halükarda arkasında durup devam etmek taraf tarafındayız yani. Anladım aşkım. Ben de her zaman istikrardan yanım. Yani çok sürekli böyle 35 maç kazanamamın gecikmelerimiz, hocalarımızın öyle diyor falan. Yani bu açıdan Sivas. Bir Anadolu takımının 13. hafta sonunda 7. kez teknik direktör değişti. Yani bu sürekli hodileştikleri yani bana çok ters geliyor, bilmiyorum. Ya bana da ters geliyor. Sonuçta burada bir şu an mevcut durumda bir başarısızlık söz konusu ise bunu tek taraflı bakmamak lazım. Yani sadece hoca ve teknik ekibi suçlamak yanlış olur. Burada yönetim olarak biz kendi üzerimize düşenlere de bakmamız lazım. Taraftar olarak da bakmamız lazım. Yani bu da herkesin katkısı mutlaka oluyor. Yani taraftarın sahi doldurması lazım. Yönetimin daha iyi bütçeler bulup yaratıp bir şekilde daha iyisini yapması lazım. Yani futbolcuların daha fazla motive olup oyuna daha fazla asılması lazım. Yani bu tek taraflı bir başarısızlık asla ben kabul etmiyorum. Dolayısıyla burada hani hocamız başarısızdır veya oyuncularımız başarısızdır diye bir söylemde bulunmam söz konusu değil. Başkanım bir seyirci sorusu aldım ben araya. Mecnun Başkan sezon başında çok alternatif bir kadro kurduk demişti. Erkan Başkanımız bu konuda katılıyor demiş? Seyirimiz. Ben şimdi hocamızın isteği doğrultusunda yaptığımız transferler neticesinde biz elbette kadromuzun yine derin olduğunu düşünüyoruz ama tabii Aldığımız oyuncuların bir kısmından şu ana kadar bir verim alamadık. Beklenenleri karşılayamadılar. Yani şu an sadece iki oyuncumuz daha etkin olarak sahada. Daha çok onlar 11'de oynuyor. Diğer oyuncular da kendilerini toparlayıp belli bir noktaya gelirse kadromuzun derin olduğunu düşünüyorum. Ama onlar kendini toparlayamazlar ve aynı seviyede kalmaya devam ederlerse o zaman... Taraftarımız o zaman haklı duruma düşebilir. Evet. Şimdi transferden önce son bir soru soracağım ben. Kendi sorularından. Sivas yeniden şampiyonla oynarken görecek miyiz? Ne zaman olur görürsünüz siz ya? Sivas'ın tekrar şampiyonla oynadığını görecek miyiz? Yani görebiliriz ama tabii bu hemen olmaz. Yani Bununla ilgili uzun bir süreç tekrar bir yeni bir planlama yapmak lazım. Çünkü Biliyorsunuz e, gelirlerimiz anormal derecede düşmüş durumda. E, yayın hakları gelirleri önce dövizdi sonra TL'ye döndü sonra döviz kurumu sabitlediler. Ama biz e, aynı şekilde e, gelirlerimizi ne yazık ki sabitleyemiyoruz. İmzalattığımız, Sözleşme imzalattığımız yabancı oyuncuların e, döviz kurları 8 lira 9 lirayken imzalattık. Bugün kurun geldiği yerde benim futbolcu maliyetlerin yüzde 60 civarında, 60 durumda. Yani yüzde arttığı zaman tüm bütçeleriniz şaş şaşıyor. Ee, bu sefer çıkmaza giriyorsunuz. Bunu çözmeniz gerekiyor. Ee, onun için ekonomik ölçüde bazı şeyleri yapmak bizler açısından zor hale geliyor. Dolayısıyla biraz daha sistemin oturması, gelirlerin artması eee Söz konucuca bir süre daha bu sıkıntıları çekeceğiz gibi gözüküyor. Peki başkanım şimdi alttan da çok yorumlar gelmeye başladı. Ben transfer konusuna geçmek istiyorum artık. Devre arasında transferler yapılmayı düşündüğünüz bölgeler neresi? Transfer yapabilirsiniz veya biliyorsunuz devre arasında transfer yapmak biraz zor. Herkes elindeki umucuyu vermemek ister. Devre arasındaki transfer politikanızı öğrenmek istiyorum. Devre arası transferler genelde çok başarılı olmuyor mu? geçen sene biz Yaptığımız iki transferle bir başarı elde ettik. İşte geçen sene sağ Beke Ahmet Oğuz sağ Kanada Tyler boyu alarak takım ciddi bir ivme kazandı. İkisi de takımlarında oynamıyordu. Takımında oynayan bir oyuncuyu getirmek zor oluyor. Böyle sürpriz transferler yapıp bunların tutması da tamamen şans bir manada. Oyuncuların potansiyellerini biliyorsunuz ee, ama tutabiliyor, tutmayabiliyor. Dolayısıyla hani devre arası transferler çok sağlıklı transfer olduğunu düşünmüyorum ama tabii yetersiz kaldığınız yerde artık mecbur transfer yapmak zorunda kalıyorsunuz. Biz de e, yetersiz ol, olduğumuz yerleri e, daha henüz önümüzde bir 6-7 haftamız daha var. E, bu süreçte eğer oyuncularımız yeterli seviyeye çıkmazsa Tabii ki belli mevkilere biz de transfer etmek isteriz. Peki başkanım Tyler Boyd dediğiniz, Tyler Boyd bu sene neden kiralamadınız yeniden? Çünkü Beşiktaş'a gitti denildi son olarak birden vizespor kiralandı herhalde. Tyler evet. Boyd yeniden neden kiralamadınız? Tyler Boyd ile ilgili konu şu, Tyler Boyd Beşiktaş kulübünde forma giymek istedi. Kendi kulübünde kalmak istedi. Tyler Boyd bizim istediğimiz bir oyuncudur. İstedik, çok da istedik. Devam etmek istedik. Ama o Beşiktaş kulübünden yana tercihini kullandı. Ama Beşiktaş teknik ekibi ve takım onu istemeyince son anda zaten Rize Spor'a gitti. Ama biz son ana kadar onu bekleme gibi bir lüksümüz yoktu. Hatta o bölgeye ciddi bir bonservis ödeyerek de Kayseri Spor'dan Petro Enrique'yi transfer Oğuzhan Özyakup ismi geçiyormuş, Salih Uçan ismi geçiyormuş başkanım. Bunlarla ilgili bir tasarrufunuz olur mu? Ya, e, şu an çıkan e, transfer dedikodularının tamamı e, sadece dedikodulardan ibaret. E, şu an biz hani hocamızla, teknik ekibimizle bir araya gelip de e, oyuncu isimleri konuşmadık. E, Salih Uçan'dır, Oğuzhan'dır bunlarla ilgili şu an bir çalışmamız yok. Onlarla ilgili olmasa da başka oyuncularla ilgili şu anda görüşmeye başladığınız isimler olur mu başkanım? Yani oyuncularla, yani var. oyuncularla şu ara görüşemezsiniz. Hani, yani ayakmak gibi olur. Ee, yanlış bir politika olur bu. Dolayısıyla bunu ancak e, devre arasına yaklaştığımız transfer sezonu açıldığı gün itibariyle görüşmeye başlayabiliriz. Peki aklınızda belirlediğiniz isimler var mı şu anda? Ya tabii ki. Takip ettiğimiz isimler var. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Teknik ekibimiz gidip maçları izliyor. Oyuncuları izliyorlar. Ee, olabilir. Tekrar. Neden transferi bir menajerin eline bıraktınız? Kendi listemizde Koray, Sefa gibi oyuncular olmadığını düşünüyorum. Biz e, transferi bir menajerin eline bırakmadık. E, tek bir menajerle de çalışmıyoruz. Biz daha doğrusu çok fazla Siva Spor olarak menajerlerle çalışan bir kulüpteyiz bir kere her şeyden önce. E, menajerleri biz diğer kulüpler kadar yüksek meblalar ödemiyoruz. Ödemeyiz de bizim anlayışımıza ters. Dolayısıyla hani iki tane, üç tane oyuncunun aynı menajere bağlı çalışıyor olması tamamen tesadüf. Onun haricinde biz bu zamana kadar hiçbir menajerle işbirliği yapıp da şu oyuncuları, şu oyuncuları, şu menajerlerden alıyoruz gibi bir şey denmesi gerçekten ağır bir itham yanlış bir düşünce. Öyle bir durum söz konusu değil. Peki başkanım, kadroda gençleşmeye gitmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki kadroda gençleşmeye gitmeyi düşünüyoruz. Ben yönetime girmeden önce kulübümüz güzel bir altyapı kurmak için bir girişimde bulunmuş. Lakin bu pandemi süreci bizi ciddi manada geri attı. Pandemi süreci, sürecinde altyapıdaki hiçbir oyuncu ile çalışamadı. ve Bu bir buçuk yıl altyapıdaki arkadaşlarımızı oynatamamak, onlara antrenman ama bir buçuk yılda tekrar geri toparlayamıyorsunuz aynı süreci. Orada altyapıda biz 5 yıllık bir planlama yaptık ve oradan ciddi derecede oyuncular bekliyorduk. İyi de ee, oyuncularımız var orada. Ama e, ne yazık ki pandemi süreci bizi bu konuda ciddi derecede <gülüyor> mağdur etti diyebiliriz yani. Peki başkanım açıklama istemezsiniz belki de var. Çok ısrarla sormuşlar. Uğur Çiftçi Trabzon'a gidecek mi? diye. Bir şey söylemek ister misiniz? Uğur Çiftçi Trabzon'a gidecek mi bu? Çok fazla sorulan sorulardan biri. Yok. Hep, yani, şu konuda rahat olun. Bana sorabileceğiniz her soruyu yani gönül rahatlığıyla her şeyi cevaplayabilirim. Hiç bu konuda tedirginlik yaşamayın. Dilediğiniz soruyu, dilediğiniz şekilde sorabilirsiniz. Bu konuyla ilgili hiçbir kıssasım yok. Uğur Çiftçi ile ilgili e, e, söylentiler var. E, ama resmi bize ulaşan bir durum şu an için söz konusu değil. Uğur Çiftçi e, bizim için önemli bir futbolcu. E, yerini doldurmadan onu göndermemiz de söz konusu değil. E, Uğur Çiftçi'nin yerini doldurup öyle oyuncuyu göndermemiz gerekiyor. Öyle bir durum olsa bile. Ama Uğur Çiftçi ile sadece Trabzonspor'u ilgilenmiyor, ee, Başka İstanbul kulüpleri de ilgileniyor. Uğurt dışından da kendine teklifler var. Dolayısıyla e, Trabzon olur olmaz, başka kulüp olur olmaz onu bilmiyorum. Şu an için bunu söylemek için erken. Başkanım zaten Uğur Çiftçi beni çok beğendiğim beklerden birisi. Bir de şu yeni gelen yabancı kuralından sonra çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ya, tabii ki Uğur e, bir kere bizim için kıymetli bir oyuncu di şöyle söyleyeyim Sivas spor ıı, tarihinde Sivas spor Süper Lig'de oynadığı sürece bizde sol bek alacağız dediğimizde sol bek'in kimliğine bakıyoruz yani Sivaslı olmazsa sol bek oynatmıyoruz Hayrettin, Hayrettin Ziya Uğur bunlar hepsi yeah. Sivas'ın evlatları onların bize kredileri her zaman daha fazladır bir Sivaslı olarak. dolayısıyla onlara daha fazla sahip çıkmak zorundayız yine Uğur Gül'e yerine başka bir Sivaslı bulmamız lazım yani. O da zor. Evet. Da... Minik iyi dolar projesinin devamına dair bir gelişme olacak mı demiş. Bu konuda valilikle görüşüldü mü? Vallahi minik iyi dolarla ilgili şimdi şöyle söyleyeyim. Valilik sağ olsun bize bu konuda çok ciddi destek oluyor taraftar açısından. Eğer yasaklar kalkar 12 yaş altı da stada girerse tabii ki olacak. Ama şu an için e, mevcut da bununla ilgili biliyorsunuz bir kısıtlama var. Pandemi sürecinden dolayı belli bir yaş altı grubunda taraftarımızı ne yazık ki stada alamıyoruz. Peki. E, transferlerle ilgili meyki falan sorular. Başkanım en azından meyki söyleyebilir misiniz? Şu meyki bakıyoruz gibisinden. Vallahi mevki olarak şöyle söyleyeyim yani biz sonuçta sadece bir mevkiye bakmıyoruz. Yeterli olduğumuz mevkide de alternatif yaratmak için oyuncuları izliyoruz, izletiyoruz. Teknik ekibimiz tamamını izliyor. Yani her bölgeye oyuncu izliyoruz biz. Spesifik sadece şu bölge bu bölge demek yanlış olur. Her bölgeye oyuncu bakıyoruz. Çünkü önümüzdeki yılında planlamasını şimdiden yapmamız lazım. Sadece devre arası değil. Dolayısıyla önümüzdeki yılda sözleşmesi bitecek oyuncular var. Performans düşecek olan var, yükselecek olan var. Sakatlık olabiliyor. Dolayısıyla her bölgeye her an hazır olmamız gerekiyor. Başkanım bir tane de kişisel soru var. Mecnun Ocakmaz'ın yerine başkan olmayı düşünüyorum. O da Mecnun Başkan'ın başkanı düşünüyorum. E şöyle söyleyeyim. E, bu soru çok fazla geliyor bana da ama e, size şöyle söyleyeyim. Mecnun Başkan bu kulüpte 20 yıldır başkanlık yapıyor ve e, 20 yıl, yılın 16 yılı e, Süper Lig'de Mecnun Başkan'la devam etmiş. 15 yıl e, ligi sonuçlandırmış ve 15 yılın 5 sezonunda Avrupa'ya götürmüş bir başkan. Mecnun Başkan'ın tecrübesi e, ve kariyeri gerçekten tartışılmaz. Sivas kat, kattığı şeyler de tartışılmaz. Ve tarihinde ilk kez Mecnun Başkan'la Süper Lig oynamış ve Süper Lig'e çıktıktan sonra sadece bir sezon tarihsizlik olup düşmüş, ertesi sezonda geri çıkmış. Ben başkan olmayı düşünür müyüm? Ben Mecnun Başkan kadar kendimi tecrübeli ve yeterli görsem inan aday olurum. Ama şu an bunun için çok erken böyle bir şey olması durumunda da Mecnun Başkan'ın desteği olmadan, onun bilgisi, birikimi ve deneyimi Almadan devam etmek de yanlış olur diye düşünüyorum. Anladım. Peki başkanım e-spor sorayım birazdan. E-spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Sivas e-spor ne durumda? Valla Sivas e-spor e ıı, takip ediyoruz. Ee, geçen sene de bu senede geçen sene bayağı şey ıı, iyi yerlerde tamamladılar. Ee, Fenerbahçe şampiyon oldu orada. İlk üçle bitirdiler. Başarılı bir ıı, şeyleri var. Bunun haricinde o e sadece futbol değil savaş oyunun oyunlarında bayan takımlarımız var. Onlar da mücadele ediyorlar. Herhalde geleceğin sporu artık o da ne yazık ki telefonlarımız, iPad'lerimizin içine girecek gibi gözüküyor. Çünkü e ilgili şöyle söyleyeyim çok yüksek meblalar ödeyip Avrupa'daki kulüpler oyuncu transfer etmeye başladılar. Gerçek futbolcu bedelleri kadar bedeller ödemeye başladılar. Herhalde yani gelişen teknoloji çağında futbolu da artık iPad'in, iPhone'un dijital platformlarının içine sokacağız gibi gözüküyor. Başkanım, Sivaspor olarak futbolda FETÖ kumpası ile ilgili bir davran süreci başlattınız mı diye bir soru var. Ya yani onunla ilgili ben o süreçte yoktum. Çok o sürecin içerisinde olmadığım için başkanla konuştuğumuzda tabii ki bize çok ciddi kumpaslar yapılmış. E, bu zamana kadar da gelmiş. O dönemde hem başkanımız hem kulübümüz e, diğer takımlar tarafından da çok ciddi e, yer almış. Bununla ilgili hukuki bu süreçlerimiz tabii ki sonuna kadar devam ediyor. Taraftar yeniden tribüne çekecek hamlerimiz var mı acaba demiş bu teylimiz. Evet. Taraftarı çekebilecek bir şeyimiz var mı? Taraftarı çekebilmemiz Gerçekten ya taraftarın bir kere istemesi lazım. Bu kulübü seviyorsa ve bu kulübün ayakta kalmasını istiyorsa e, taraftarın bize destek olması lazım. Taraftarın stadyumu doldurması lazım. Hani e, Bunun için ne yapabilir bilmiyorum Yani gerçekten biz e, taraftar konusunda da ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz diyebilirim. E, biz Bu konuda biz taraftardan destek bekliyoruz. Sivasspor'da yeniden bir yıldız oyuncu görecek miyiz başkanım? Peki. Daha biliyorsunuz Robinho'lar geldi. Ya bu bu takım sonuçta sizsinyoları hani eee Robinho'ları işte Roberto Carlos'u, Dakos'u evet. birçok oyuncu görür. E, şimdi hep bu tip transferler yapıldığında e, ilk eleştiriler şey oluyor. Ya bitmiş oyuncu, işte yaşlı oyuncu e, söylemleri oluyor. E, şimdi Günümüz futbolunda hem genç hem yıldız bir futbolcuyu bırakın Sivasspor'a Türkiye'ye getirmek imkansız bir durumda. Çünkü bütçeler çok yüksek. Artık hani onlarca milyon euro bile konuşmuyoruz. Yüzlerce milyon eurolar konuşuluyor yıldız oyuncular için. ilerleyen yaşlarında ancak ülkemize kazandırabiliyoruz bu tip oyuncuları. Ama halen tecrübeliyle yine bizim ligimizi kaldırabiliyor bu oyuncular. Ee, yine böyle transfer olabilir mi? Eğer uygun şartlar oluşur, iyi bir oyuncu olursa, e, bizim de ihtiyacımız olan, tabii ki olabilir, neden olmasın. Başkanım, kadın futbol takımı kurmayı düşünüyor musunuz? Ya da var mı ben? Bilmiyorum ne var kadın. Kadın futbol takımıyla ilgili çalışmalarımız var. Şu an kuruluyor. Maçlarda yapıyorlar. Var şu an bir takımımız. Peki. Bir şeyi sorusu daha okuyacağım başkan. Bazı oyuncular maç seçiyor katılıyor musunuz diye başladı Bazı oyuncular maç seçiyor çok hani doğru bitelim değil yanlış da değil şöyle yanlış değil. Bazı oyuncular tabii ki güçlü takımlara karşı ayrı motive oluyorsunuz. Hani karşınızdaki rakip Galatasaray ise Fenerbahçe ise Beşiktaş satır insanlar ayrı motive oluyor. Bu her takımda var yani her futbolcu da var. O maçlara ayrı motive oluyorsunuz. Maça çıkmadan önce daha kendinizi motive ediyorsunuz. Ee, rakibi zayıf gördüğünüz zaman hata yapıyorsunuz. O zaman e, performansınıza düşüyor. Ne yazık ki bu tip e, sorunlar her kulüpte, her da var. Başkan, Mecnun Başkan on numara yıldız sözü vermiş. Ee, bu konuda bir düşünceniz var mı? Bunda gibi soru gelmiş. Oldu, e, Mecnun Başkan söz verdiyse yerine getirir. 10 numara bölgesine de bir çalışmanız var peki? Düşüncüsünler var mı? 10 numara bölgesi sürekli söyleniyor da günümüz futbolunda artık on numara futbolcu e, mantalitesi kalmadı yani. Ben o, de düşünüyorum. numara seviyesinde oynayacak futbolcu şimdi biz on numara futbolcu hocamıza götürdüğümüz zaman yani, e, mesela Türkiye'de iyi on numara kimi sayabiliriz? Hacı'yı say sayabilirsiniz. Alexis sayabilirsiniz. Bunlar durarak futbol oynayan oyuncular. E şimdi günümüz futbolu çok dinamik. Sürekli koşan, sürekli basan, sürekli pozisyon yaratan oyuncu gerekiyor. E şimdi duran futbolcuyu siz aldığınız zaman 10 numara mantığındaki 10 numara oyuncunuz gerçekten takım içerisinde çok sırıtır. Ama 10 numara dediğimiz oyuncu 8 numaranın iyisi diyelim. Yani 10 numara demeyelim de. Çünkü 10 numara oyuncu I, on numarayla oyuncu oynayabilecek bir sistemimiz mevcut değil. I, neredeyse hiçbir takımda yok. Evet. Peki Sivas Spor e, Skat ekibi... Katılıyorum, de. yani. katılıyorum başkanım. Spor, ekibi nasıl bir yol izliyor diye bir soru var. Sivas'ta veya Sivas'ta bir çok genç yeteneğimiz var. Yani. Ya, geçen sene ve ondan önceki sene pandemiden dolayı çok oyuncu izleyememiştim. Bu dönemde Rıza Hoca'nın ekibi şu an e, yurt dışı olsun, yurt içi olsun maçlara gidip oyuncu izletiyoruz. Ciddi bir çalışma yapıyorlar yani. Peki başkanım, altyapı sizin kişisel olarak bakışınız nedir? Bana evet. göre yabancı sorumluluğuyla yabancı kuruluyla uğraşmak yerine altyapılara daha çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sizin fikriniz e, Ya dersin? Altyapı e, bu ülkenin kanayan yarası. Altyapıdan kolay oyuncu çıkmıyor. E, çok Çalış, çalışmanız gerekiyor. Bununla ilgili çok ciddi bir sistem kurmanız gerekiyor. Ciddi bütçeler harcamanız gerekiyor. E, şu an Türkiye'de altyapıyla ilgili e, en başarılı kulüp e, gördüğüm üzere e, Altınordu ve Trabzonspor bu konuda başarılı. Evet. E, altyapıdan oyun çıkartıp oynatabilen. E, altyapıdan çıkan oyuncuyu her hocam oynatması da cesaret ister. E, yani sadece altyapıdan oyun çıkartmak yetmiyor. Altyapıdaki evet. oyuncu oynatmak da gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten zor bir süreç. Altyapının sağlam olmaması her kulüp için ciddi problem. Hem çok büyük maliyetlerle oyuncu transfer etmek zorunda kalıyorsunuz. kendiniz yetiştiremediğiniz zaman. Hem de ciddi sıkıntı yaşıyorsunuz. İşte takımımız bugün Sivas Spor ligin en yaşlı takımından bir tanesi belki de en yaşlı takımı. Dolayısıyla Altyapı çok önemli. Altyapıyla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz şu an. Ama dediğim gibi pandemi süreci biraz biraz bizim altyapı sürecimizi ne yazık ki sekteye uğrattı. E, tekrar yeniden sıfırdan toparlanıp e, tekrar yapmamız gerekiyor ki. Yani bir oyuncu 3-5 senede çok zor yetişir yani. Yani şimdi şöyle bir şey var başkanım. Yani ben de genel olarak futbol yönetenler kısmını bu konuda eleştiriyorum. Hani altyapıya önem verilmiyor vesaire. Ama şimdi şöyle de bir şey var. 3-5 maç kazanamazsa votum gidecek diye düşünüyor. Taraftar ayrıyetten çok böyle sabır beklemiyor. Bir an önce başarı gelsin. Her maçı kazanmamı mı istiyor? Yani bunların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Sadece yönetenlerde suç değil diye düşünüyorum. Biliyorum evet, katılır taraf, mısınız? Taraftar her maç galibiyet, her maçı maç, maç, iyi futbol bekler. Normal yani biz de bekliyoruz. Ama beklentilerimiz her zaman olmuyor. Hayatta da olmuyor. Hayatta olmadığı gibi futbolda da olmuyor. Futbolun ciddiyesi bu. Yani her kulüp sonuçta hiçbir kulüp sahaya hadi beraber kalalım veya benim veya yenilelim diye çıkmıyor. Herkes galibiyet için çıkıyor. Herkesin kendi kulübünden beklentisi var. Hangi kulüple maç yaparsanız yapın. Bugün Türkiye Kupası'nda üçüncülük takımıyla Sivas Spor karşılaşma yapsa o takım da Sivas Spor'u yenmek için sonuçta gelecek. Biz evet. Avrupa maçı oynasak, rakibimiz yani Avrupa devlerinden biri olsa biz bu maçı kaybetmeye gidiyoruz demeyiz yani. Hepimizin bir beklentisi var. Onun için taraftar kendince haklı, biz de haklıyız. Dolayısıyla herkesin başarı beklemesi gayet normal. Başkanım hakem hatalarıyla ilgili kulüp neden açıklama yapmıyor diye var. Buna katılıyor musunuz? Hakemlerden yana bu sene sıkıntı çektiğinizi düşünüyor musunuz? Ya, evet ya hakem performansı gerçekten bu sene çok çok daha kötü bir seviyede. Özellikle bu hafta neredeyse her maçta ciddi hakem hataları olduğunu gördük. Sadece bizim maçımız değil. Hani diğer müsabakalarda da aynı problemler yaşandı. Hani hakem adı veya futbol takımı adı vermek istemiyorum bu konuyla ilgili. Ama şöyle ben eleştirirken önce mesela bizim maçta işte gol pozisyonunun iptal edilmesi Kaleci'ye faal var mı yok mu tartışması vardı. Ben statta izlerken pozisyonu faal olarak değerlendirdim. Ama dikkatli incelediğimizde videodan video hakem vasıtasıyla baktığımızda aslında pozisyonda e, bariz bir faal e, söz konusu değil. Böyle durumda var sistemi çağ, yani o pozisyonu iptal ettirmesi lazımdı. E, gol olması lazımdı. Nitekim var orada ilginç bir şekilde devreye girmeden e, pozisyonu faal olarak değerlendirip devam ettiler. Ama bu bir bahane değil. Yani biz Başakşehir maçını çok iyi oynadık. Kazanacaktık da hakem mi bize mani oldu? Hayır. Şimdi biz önce kendimize bakıp eleştirmemiz gerekiyor. Eğer biz iyi futbol oynayıp sahada gerekirse hakemi, gerekirse rakip takımı yenmeniz gerekiyor. E, futbolun şeyi bu. E, hakem hataları hep olacak. Yani hakemleri eleştirelim. Eleştirmeyelim demiyorum. Eleştirebiliriz. E, hakem hatalarında çok evet bariz hatalara e, maruz kaldığımız da oluyor. Ne yazık ki ama bu sadece Sivas Spor'a veya diğer herhangi bir takıma yapılmıyor. Her takımın başına geliyor. Şimdi bu hafta izlemişsinizdir. Maç isimleri vermeyeyim. Yani birçok maçta bu hataları gördük. Aklım Adana Demir. Trabzon maçları falan geldi. Başkanım benim şu an değil mi? Maşa şehrin şimdi. Yani. O var... maçları yani Galatasaray-Fenerbahçe maçında da bir sürü e, tartışmalı bence pozisyon var. Trabzonspor-Antep maçında da var. adana Demirspor maçında da var. Yani bizim maçta da var. Hani neredeyse olmayan maç yok gibi derece kadar az yani. Ne yazık ki ya, hakemlerin performansı düşük ama video hakem olan bir yerde. Yani var sisteminin olduğu bir yerde. Bu kadar hata olması gerçekten enteresan. Taşken Mappin'den Bunlarla ilgili bir konuşma Hı. yaptığımızda ceza Tabi yani. Tabii de o boyutu var şimdi. Evet. Başkanım Apindango'ya sormuşlar. Geri dönecek mi? Valla Apindango'ya e, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık yaşamıştı geçen yıl. Tam iyileşti takıma döndü. sözleşmesini yeniledik. Tekrar sakatlandı. E, hani ligin ikinci yarısı inşallah full oynar diye düşünüyorum.